Ben dayanıyorum buralarda Ama kalbim verme. Daktanıyorum aşklar Farklısla değiller Bazen göz bile görmez O yüzden gerek Halkın etrafınıza bakın artık lan Kaldıramadığınız şeyler var her biri de yalandı Çok yoruldum düşünmekten bunun sonunda var mı? Hiç güçlü değildi aslında onlar öyle sandı Kendime soruyorum bugün yine geldi bir bahar Oldu mu değişler bu bitti mi bu kahar Hiçbir şey istemem bunun gözüne batar Bir tek yalnız kalmak düşüncelerimi de sarar Bazen göz bile görmez o yüzden gereksiz filer. Yeterince önem vermediğim şeyler var içimdeh gizli saklı bekleyen hiçbir şey söylemiyorlar hatalarım olabilir sizde yaptığım ama neden benim kafamda sizi hiç görmüyordular farkında değilim düşündüklerimin sonu oldu. Madem hissetmiyordun neden gözün soldu? Nasıl gözüküyor bilmiyorum oradan benim sesimiydi reşümin dualı hep insanları boğdu. Dönemiyorum aslında. Bilemiyorum kimim ben Ne verim buralarda Ama kalbim el vermez Saklanıyorum aslında Farkında kimseler Bazen göz bile görmez O yüzden gereksiz fiiller Tanımıyorum aslında Görmez, o yüzden gereksiz fiiller Tanımıyorum aslında Bilemiyorum kimimden Dayanırım buralarda Ama kalbim el vermez Saklanıyorum aslında Farkında kimseler Bazen göz bile görmez O yüzden gereksiz fiiller